Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım metin yayınları tyT Matematik soru kitabının çözümlerine Kaldığımız yerden devam ediyoruz 124 ve 125. sayfaların çözümlerini yapacağız Bu videoda isterseniz Hemen sorularımıza geçelim Evet Öncelikle testimizin de ismini Söyleyelim asal ve tam sayı Tam bölen adetlerinin Pekiştiriyorum testi arkadaşlarım P, Q R ve R asal sayıları için P sayısı 17 üzeri Q eksi R eşitliği verilmiş. Buna eşitmiş. R kaçtır diye soruyor. Şimdi P asaldı. 17 de burada sırıtıyor bakın asal. Dolayısıyla P kesinlikle ama kesinlikle 17 olmalı. Buranın 17 çıkabilmesi için de buranın 1 olması lazım. Q ve R de asaldı. Q eksi R 1 olacaksa aralarında bir fark bulunan asallar 3 ve 2'dir. Yani P 17 Q 3'müş. R de 2 ymiş. Bize R sorulmuştu. Doğru cevap A seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum ikinci sorumla. İkinci soruda 3a, b ve c, 3a, b, c ve b artı c artı x asal sayılar olmak üzere 3a, b'den küçük, b, c'den, c, b artı c artı x'ten daha küçükmüş arkadaşlarım. Bu eşitliği sağlayan en küçük pozitif x değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle bakın 3a sayısı asalsa. Biliyorsunuz ki asalın 1 ve kendisinden başka bir asal çarpanı yoktur. Dolayısıyla 1 ve kendisinden başka bir çarpanı yoktur. Dolayısıyla A'yı 1 seçeceğiz mecbur olarak. Burası 3. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım. B sayısı 3'ten büyük bir asalmış. C sayısı da asal ve bu da B'den büyükmüş. Bir de B artı C artı X asal. Şimdi ben X'i 5 seçeyim. En küçük X değeri soruluyor. 3'ten sonra gelen asalı seçtim 7 diye. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım. C sayısını burada 7 seçtim. Şimdi B artı C kaç oldu gençler? B artı C burada 7, 5 artı 7'den 12 oldu. O halde ben ikisi kaç seçmem lazım? 1 seçersem 13 olur. 13 de asal cevabımız A seçeneği olur. Geçtim 3'e. A bir tam sayı olmak üzere 120 bölü A ifadesi bir asal sayıya eşittir. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş bize. Öncelikle arkadaşlarım A sayısı 60 olursa bakın burada. ...60, 120'yi 60'a böldünüz, 2 geldi, asal gelir. A sayısı, burada sevgili arkadaşlarım, 120'nin bölenlerini vereceğiz ya. 40 olursa eğer, 120 bölü 40'tan 3 gelir, 3 daha asaldır. Yani A 40 olabilir arkadaşlar. A sayısı 30 olursa 4 olur bakın, o olmaz. O yemez değil mi? 30 ile 40 arasında başka bölen de yok. Peki, e, 24 olursa, 120'yi 24'e bölerseniz A 5 gelir. Dolayısıyla A 24 de olabilir. Daha sonrasında buradaki A sayımız bizim 120'ye 24'ten küçük sayılara böleceğiz ya şimdi 24'ten küçük 20'ye bölebilirim. 20'ye bölerseniz 6 gelir, 15'e bölerseniz 8 gelir, 12'ye bölerseniz 10 gelir, 10'a bölerseniz 12 ve devamında herhangi bir asal bulamayız. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler bunlar ve toplamı 124 yapar cevapta edir Edirne seçeneği olur. Şimdi sevgili arkadaşlarım Farklı bir şekilde hocam bu şekilde çözmeden Başka bir şekilde çözebilir miyiz diye soracak olursam da 120 sayısı 24 kere 5'tir Yani 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir arkadaşlar O halde ben burada Sonuç asal sayı çıksın diye bak 2'nin küpü çarpı 5'i seçersem Eğer a niyetine 120'yi 2'nin küpü çarpı 5'e bölersem 3 kalır 3 asaldır 2'nin küpü 8 kere 5'ten bak 40'ı bu şekilde bulduk Başka hocam Şöyle yapabilirsin şuradan bir tane 2 iki çalarsın 2'nin karesi 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 4 e, çarpı 3 çarpı 5 bize 60'ı verir bak 60'ı bu şekilde bulursun bir de burada 5 kalsın isteyelim 2'nin küpü çarpı 3 yani 24 A 24 seçersen bu sefer de 5 kalır dolayısıyla 2'nin e, küpü 8 çarpı 3'ten 24 gelir 24 de bu şekilde bulabilirsin Geçtim 4'e en az 2 asal böleni olan bir A pozitif tam sayısının en küçük ve en büyük asal bölenlerinin toplamı bu şekilde gösteriliyor. 175 sayısının en küçük ve en büyük asal bölenlerini bulacağız. Şimdi bakın bu 25 sayısı 7 kere 25'tir. 7 çarpı 5 çarpı 5'tir. En küçük asalı 5 en büyük asalı 7. Bunların toplamı bu şekilde gösteriliyor. O zaman içerideki 175 kare içerisindeki 175 7 artı 5'ten 12'ye eşittir. Ve elimizde bu kaldı. Bu da nedir? 12'nin asal bölenlerini bulmamız lazım. 2 ve 3 arkadaşlar. E bunların toplamı en büyüğü 3, en küçüğü 2. Bunların toplamı da bize 5'i verir. Dördüncü sorumuzun cevabı da A seçeneği olur. Geçtim 5'e. M pozitif bir tam sayı ve P'de bir asal sayı olmak üzere P asalı M kare eksi 5'e eşitmiş. Buna göre 3 tane öncül var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle asallar biliyorsunuz ki genelde tek sayılar. Bir tane sadece çift olan asalımız var. O da 2. M kare 5 acaba 2'ye eşit olabilir mi? M kare eşittir 7 olur. Karesi 7 olan bir e, tam sayı yok. Dolayısıyla M kare 5 kesinlikle ama kesinlikle tek bir asala eşitmiş. Karşı atarsanız M kare eşittir tek artı tekten ne gelir? Çift gelir. M kare çiftse buradaki M pozitif tam sayısı da mecburen ne olacaktır? Çift olacaktır. Yani M çift sayıdır demiş. Doğru demiş arkadaşlar. Daha sonrasında ikinci öncümümüzde m 5 asal sayıdır demiş. Şimdi m 5'in asal olup olmadığını nasıl anlarız? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Burada bizim p sayımız biliyorsunuz ki m kare 5'e eşittir. Ben m sayısının m sayısının çift olması gerektiğini de ayrıyetten biliyorum. Şimdi m sayısı çiftken örnek veriyorum m 36 olabilir. Ya yani m kare 36 olabilir ve böylelikle m 6 olabilir. Bakın 36'dan 5'i çıkardığınız 31 31 de bir asaldır. Peki m 6 iken 6'dan 5'i çıkardığınız asal sayı olur mu? Olmaz. Gitti. Aksine bile bir tane örnek verseniz gider. m'nin 3'le bölümünden kalan 2'dir demiş. E m 6 idi. 3'e böldüğünüz kalan 0. m 6'ydı derken 6 örneğini vermiştik. 3'e böldüğünüz kalan 0. E kalan 2'dir demiş. Demek ki bu da çortladı. O halde cevabımız A seçeneği olacaktı 5. sorumuzun. Ve devam ediyorum 6. soruyla. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir düzgün çokgeninde yeri A doğal sayısının birbirinden farklı asal bölenleri ve N sayısının çarpımına eşittir. Bakın şöyle A doğal sayısının birbirinden farklı asal bölenleri ve N sayısının çarpımımı. N neydi? Kenar sayısı. A doğal sayısının birbirinden farklı asal bölenleriyle bunu çarpacağız. Mesela 12 sayısı birbirinden farklı asal bölenleri 2 ve 3'tür. Bu da kare içerisinde olduğu için 4'e eşittir. Dörtgen olduğu için 2 kere 3 6 çarpı 4'ten cevap 24'tür demiş. Bu eşitliği sağlayan x doğal sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bir kere burada üçgen olduğu için 3 ile çarpacağım. Çarpı bir şeyler eşittir. Burası beşgen olduğu için 5 çarpı 42'nin de bölenleri de 2 ve 7'dir. Ee, bak 2, 3 ve 7'dir. Dolayısıyla 2 çarpı 3 çarpı 7 diyeceğiz. Şimdi buradaki 3 ile şuradaki 3'ü götürebilirim. Demek ki şuradaki sayıların çarpımı 5, 2 ve 7'den gelecek. Hepsini çarparsanız 70 gelir. Demek ki 70'in katları olabilir. Ama 70'in 5 katı 2 katı 7 katı olabilir. 70 olabilir arkadaşlar. 2 katı 140 olabilir. Bakın 3 katını alırsanız 210'u. Buradaki 3'ü tekrardan kullanmak zorunda kalırız. Dolayısıyla 210 olamaz cevap C. 5 katı 350 olabilir, 7 katı 490 olabilir. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Zaten öncesinde şıklara bakmadan önce söylemiştik. 5 katı 2 katı 7 katı olabilir ama 3 katı olmaz. Cevap C seçeneği olacaktı 6. sorumuzun. 124. sayfayla bitirdik. Geçiyoruz nereye? 125. sayfaya. 7. sorumuz. Bir A sayısının sevgili arkadaşlarım. Pozitif tam bölenlerin sayısı 90'ın tam bölen sayısının 3'te 1'dir. 90'ın tam bölen sayısını hemen bulalım. 90 arkadaşlarım 2'ye böldünüz. 45 geldi. 3'e böldük 15. 3'e böldün 5. 5'e böldüm 1. 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 dedik. 1 artırıyorum 2. 1 artırıyorum 3. Ve 1 artırıyorum 2. Bize tam bölen sayısından bahsettiği için 2 ile çarpıyorum. 3'te 1 dediği için de 3'e bölüyorum. Şu 3'ler gidiyor. Demek ki kaçmış arkadaşlar? 8. Ne? Bu a sayısının pozitif tam bölenlerin sayısı 8 olacakmış. A sayısı hangisi olabilir? Şimdi pozitif tam bölen sayısı 8 olan sayıları bizim bulmamız gerekiyor. 120 dediğimiz sayı 11'in karesidir. 2'yi 1 artırırsanız 3 gelir 8 gelmez. 240 sayısına bakalım. 240 sayısı 24 kere 10'dur. 24 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1'dir. 10 da 2 çarpı 5'tir arkadaşlar. Yani burası 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olur. 1 artırdım 5, 1 artırdım 2, 1 artırdım 2. Çarparsanız 20 gelir 8 gelmez. 360 sayısına bakıyoruz. 360 sayısı 36 çarpı 10'dur. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5. Yani 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Bu da gelmez arkadaşlar. Üstlerini bir artırıp çarptırdığınız zaman 8 olmaz. 400'e bakalım. 420'nin 400, e, karesiydi. 20' de 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1'dir. Bir de bunun karesi 400 yapar. Demek ki çarpı 5 olacak. 1 artırdığınız 5 1 artırdığınız 3 çarptığınız 15 geldi bu da olmadı. 376 cevapmış. Peki 376'yı nasıl irdeleyip de 8 bulalım. 376'yı tabii ki asal bölenlerine ayıracağız. Asal çarpanlarına ayıracağız. 376'yı 2'ye bölerseniz 150 artı 38'den 188 gelir. Tekrar 2'ye böldünüz. Bu sefer de sevgili arkadaşlar 94 gelir. Tekrar 2'ye böldünüz 47 gelir. 47 asal. 2'nin küpü çarpı 47 üzeri 1. Bakın 1 artırın 4 çarpı 1 artırın 2 gelir. 4 kere 2 bize 8'i verir. Cevabımız da tabii ki 376 olur. Cevap Denizli seçeneğiydi. Şu kısmı siliyorum ve 8. sorumuzu çözeceğim. A pozitif bir tam sayı olmak üzere şuna A üssü diyelim. Buna A 6 diyelim. Bu ifadeler A üssü A'dan büyük en küçük asal sayıya bu da A'dan küçük en büyük asal sayı eşitmiş. Şimdi 25 üssü diyor. Yani 25'ten büyük en küçük asal 29'dur. 42'den küçük en büyük asal da 41'dir. İkisini toplarsanız 70 gelir. B 70'miş. 70 üssü ve 70 altını soruyor bize. 70'ten büyük en küçük asal 71'dir. 70'ten küçük en büyük asal da 69 değildir. 3'e bölünür. 68 değildir ama 67 asaldır. İkisinin toplamı sorulmuş. 70-60 daha 130 yapar. 7-1 daha 8 yapar. Doğru cevap 138 olacaktı. Cevabımız D seçeneğinde verilmiş gençler. Ve devam. Dokuzuncu soru. N pozitif bir doğal sayı olmak üzere. Çember içerisindeki N ifadesi. N'nin birbirinden farklı asal bölenlerinin toplamı. Kare içerisindeki de n'nin birbirinden farklı asal bölenlerinin çarpımı olarak adlandırılmış. Buna göre n yerine bu sayılardan hangileri yazılırsa bu bundan bu eksi bu büyüktür 20 eşitsizliğini sağlar. Şimdi 42'ye bakalım. 42'nin asal bölenleri 2, 3 ve 7'dir. Bunların çarpımları sevgili arkadaşlarım 2 kere 3, 6, 6 kere 7 42 yapar. Toplamları da 2 artı 3, 6 artı 7'den 13 yapar. 42'den 13 çıkarırsanız eğer... 39 29 gelir 29 20'den büyük mü büyük o zaman bu eşitsizliği sağlar 80'e bakıyoruz 80'in asal çarpanları 2 ve 5'tir 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1'dir hatta 2 ve 5 2 ile 5'in çarpımı 10 toplamı 7 çıkarırsanız 3 gelir ve 3 20'den büyük değildir arkadaşlar gitti 120'ye bakıyoruz 120 için de şunları söyleyebiliriz 2 çarpı 3 çarpı 5 2, 3 ve 5 çarpanları vardır içerisinde. Bunların çarpımları 30 gelir. Toplamları 10 gelir. 30'dan 10'u çıkardınız 20. 20, 20'den büyük müdür? Hayır değildir. O halde cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ve 125. sayfada 9. soruyu çözdük. Geçtik 10. sorumuza. 2 basamaklı MN doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı bu şekilde tanımlanmış. Asal bölenlerinin toplamı 12 eşitliğini sağlayan en büyük MN sayısı... En küçük mn sayısından kaç fazladır? Bakın iki basamaklı arıyoruz. Şimdi burada asal bölenlerinin toplamı 12 olan neler olabilir? Mesela asal bölenleri sevgili arkadaşlarım 2, 2, 3 ve 7 olabilir toplamları 12'dir. Direkt 5 ve 7 olabilir toplamları 12'dir. 11 sayısını kullanamayız 11 asaldır ama yanına gelen bir asal değildir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 2, 3, 7 veya 5, 7'yi kullanarak bir büyük sayı bir de küçük sayı elde etmem gerekiyor benim. 2, 3, 7'yi kullanaraktan çarparaktan elde edebileceğim en küçük sayı 42'dir. 5 ve 7'yi kullanaraktan elde edebileceğim en küçük sayı da 35'tir. O halde bunların en küçüğü 35'tir. Bir de en büyüğünü bulmamız lazım. Şimdi 2, 3, 7'yi kullanarak 42'yi elde ettik ya. 42'yi burada 2, 3, 7'den bir tanesiyle çarpacağım. Farklı bir sayıyla çarpamam. Mesela 2 ile çarparsam 84 gelir. 5 ile 7'den 35 elde etmiştim. 35'ten başka türetemem iki basamaklı çünkü 5 ile çarptığında bile en küçük zaten 175 elde ederim. iki basamaklı olmaz. Demek ki en küçük 35. En büyük de 84 olacak. Çünkü 3 ile çarpıldığı zaman 42, 3 basamaklı bir sayı elde ederiz. 84 diyor. 35'ten kaç fazladır? 84'ten 35'i çıkaracağız arkadaşlar. 14'ten 5 çıktı 9 geldi. 7'den 3 çıktı 4 geldi. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı 10. sorumuzun. Ve devam 11. soru. K pozitif bir tam sayı olmak üzere FK, K'yı birden ve kendisinden başka kalansız bölen birbirinden farklı pozitif tam sayıların toplamı. Yani tam bölenlerden kendisi ve birden başka sevgili arkadaşlarım bölenlerin toplamı olarak tanımlanıyor. Buna göre FK eşit sıfır eşitliğini sağlayan 30'dan küçük kaç tane pozitif tam sayı vardır? Şimdi kendisi ve biri çıkardığımız zaman başka böleni kalmıyormuş. O zaman bu sayı asaldır. 30'dan küçük kaç tane asal var diye soruluyor. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29 var. Başka da yok. Bunlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane arkadaşlar. O halde cevabımız B seçeneği olacaktı diyebiliriz. Bakalım atladığımız var mı? 2, 3, 5, 7. Atladığımız olabilir çünkü. 7'den sonra 11'i aldım. 13, 17... 19 23, 29 Evet başka görünmüyor Cevap anahtarına bakalım neymiş 11 C hanmış demek unuttuğumuz var ee, Tamam Sıkıntı yok K pozitif tam sayı illa asal olmak zorunda değil Bir de 1 bir var Biri de 1 bir ve kendisinden başka bölen başka bir şey olmadığı için Yani birden başka bir şey bölünmediği için Biri de sayacağız arkadaşlar Dolayısıyla toplamda 11 tane olacak Doğru cevabımız C Az daha B'yi işaretleyip yoluma devam ediyordum İyi ki bakmışım cevap anahtarına 12. soru. X ve Y birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere x eksi y'nin karesi 2x artı y artı 3 eşitliği veriliyor. Buna göre x artı y toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Bir kere x ve y asaldı. X ile y'nin toplamı zaten 6 olamaz arkadaşlar. İki tane asalın toplamı 3 artı 3'ten olur ama birbirinden farklı asallar olduğu için olamaz. A gitti. B'ye bakıyoruz. İki asalın toplamı 7 olabilir mi? Olur. 5 ile 2. Şimdi 5'ten 2 2 çıkardınız 3'ün karesi 9 geldi. eşittir x'e 5 dedik dersek eğer 2 kere 5 10 olur onu buraya yazdık baştan kaybetti bir kere 9'dan büyük geldi şöyle de olabilir x'i 2 y'yi 5 seçerseniz 2 kere 2 4 artı bakın burası 5 seçtik artı 3 yine 9'u geçti yani yine olmuyor burası da gitti daha sonrasında bu olmadı dedik 8 için 5 ve 3'ü seçebilirsiniz 5'ten 3'ü veya 3'ten 5'i çıkarırsanız 2 veya x'i 2'nin karesi 4'tür X'i veya Y'yi 5 ve 3'ü seçtiğinizden burası 4'ten büyük gelir. Yani 8 de olmuyor arkadaşlar. 9'a bakalım. 9 için 7 ve 2 lazım bize. 7'den 2'yi çıkardınız. 5, beş, 5'in karesi 25. 2 kere 7, 14. Artı Y'yi 2 seçmiştik. Artı bir de 3 geldi. Bakın 25, 19'a eşit değildir. Dolayısıyla bu da gitti. ona bakacak olursanız 7 ve 3 lazım. 7'den 3'ü çıkardınız. 4, 4'ün karesi 16 eşittir. 2 kere 7, 14. Artı 4 y'yi 3 seçtik bir de 3 geldi 16 eşittir 20 geldi olmuyor fakat bunu 3 bunu 7 seçerseniz 3'ten 7'yi çıkardınız 4 4ün karesi 16 eşittir bunu 3 seçmiştik 2 kere 3 6 y'yi 7 seçtik artı bir de 3 6 7 daha 13 3 daha 16 yapar dolayısıyla cevabımız 2, 7 ile 3'ün toplamından 10 olur sevgili arkadaşlarım doğru cevap e seçeneğinde verilmiştir evet 125 ile bitirdik bir sonraki kısımda bir sonraki sayfada 4 işlem becerisini çözeceğiz arkadaşlar o videoda görüşürüz Sizleri seviyorum hoşça kalın sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaya lütfen unutmayın